Merhaba, ben Fatih. Topluma hizmet dersinde başlayan ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na doğru giden gönüllülük hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. TGV'e gönüllü olarak katıldığım ilk gün eğitim günümdü. Tüm yeni gönüllüler ile birlikte TGV ve abisi ablası olacağımız etkinlikler hakkında bilgiler aldık. Tabii bütün bunlara birbirimizi tanıyarak başladık. Ardından ilk etkinliğim için Ankara Eğitim Parkı'na geldim. Etkinliğime son 5 dakika ve gelen bir telefon. Servisçimizle konuşan Ayşe Abla, etkinliğin iptalini duyurdu. Ama yeni bir avantaj oluştu. Başka bir etkinliğin ablası gelememişti. Onun yerine ben gireyim dedim. Birinci sınıflar, cıvıl cıvıllar. Sessizce dinliyorlar. Kimi boyama yapıyor, kimi kes yapıştır. Etkinliğin sonu geldi. Kapıya geldik ve artık uğurlama vakti. Hepsi gözlerimin içine bakıyor. Bir sonraki etkinliği heyecanla bekliyoruz nidaları yükseliyor. Kimisi sarılıyor giderken, kimisi el sallıyor. İnsan ister istemez sevgi doluyor. İlk etkinliğim verdiği tat ile sanki damağıma tatlı bir şey çalınmıştı ve ben bu tadı ömrüm boyunca unutamayacaktım. Her hafta yeni etkinliklerime gidiyorum ve bu sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bu gönüllük sürecimde unutamayacağım iki önemli an var. Birincisi Samsun'da olan bölgesel gönüllü toplantısı. İki gün süren bu süreçte yeni dostlar edindim ve unutamayacağım anlar yaşadım yolculuğun boyunca oynadığımız oyunlardan tutun da, bando olarak çaldığımız şarkılara kadar her şey çok güzeldi. Toplantıda bir yıl ve üzeri süredir aktif olan gönüllerin fotoğrafları da sunumla gösterildi. Her yerden farklı işlerle uğraşan yüzlerce insan, büyük bir coşku ortamı. Tüm bunların ardından bir konser verildi ve motivasyon depoladık adeta. Diğeri ise bir etkinliğim sırasında oldu. Etkinliğim normal süreden 30 dakika erken bitti o hafta. Sınıf hadi toparlanın aşağıda top oynayalım dedim. Ardından çocuğumun biri boynunu büktü ve el kaldırdı. Ama ben oynayamam ki. Sanki parça oldum. Aklımdan, acaba ayağında bir sorun mu var gibi bir sürü şey geçti bir saniye içinde. Sonra sözlerine devam etti. Bu ayakkabılarım yeni. Oynarsam eskir. Başka alamayız. Allah'ım, bu sözle ayağında bir sorun olmadığına mı sevinsem, yoksa ayakkabıları yeni olduğu için oynayamayışına mı üzülsem bilemedim. Şimdi yine sırada unutamayacağım yeni bir gün yaklaşıyor. 23 Nisan. Tüm çocuklarla hep birlikte eğlenceli oyunlar oynayıp eğleneceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.